Evet, hoş geldiniz. E, i̇kinci sene, sezonun ortasını geçtik. E, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Şinasi Çilden, Şinasi Hocamız. Hocam size Şinasi Hoca diye hitap etmemde mahsur yoktur diye ümit ediyorum. Tabii ki. Herhalde, herhalde. E, hoş geldiniz tekrar. İyi ki bugün buradasınız. Sizden bir sürü e, yaptığınız hem besteci olarak hem derleme olarak hem çelist olarak... E, katkıları öğrenmek için bir aradayız. E, biz konsept gereği sizden hemen söyleşinin başında uygun gördüğünüz süre içinde e, sizi bilmeyenlere kendinizi bir miktar anlatmanızı rica edeceğiz. Yani Şina seçildiğini biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz ama bilmeyenlerin sizin hakkınızda bir fikir edinebilmesi için. Buyurun lütfen. Evet. E, 1951 Sinop Boyagat doğumluyum. E, i̇lk e, Öğrenimi orada, Boyabat'ta. Ee, orta öğrenimi Kastamonu Abdurrahman Başa tamamladıktan sonra e, o zaman adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'ne geldim. E, ve e, 71'de oradan mezun oldum. Orada e, Beyoncé ile ilk tanışmam orada oldu. Beyoncé çalgısını da bilmiyordum çünkü köy kökenliyiz biz sonuçta. E, babam da köy mezunu bir öğretmen. Ee, tabii e, babamın köy işte e, olduğu gibi bağlama ve mandolim zaten zorunlular ve müzik yaşamı zaten var gibi. Oradan kaynaklanmış şeyle oraya yönelmiş olduk müzik bölüme. Müzik bölümünde Yıldır Ayerdöner'le sene başladım. E, benim için oldukça ilginç e, başlangıç oldu çünkü e, rahmet Sütmayer o zaman bölüm başkanıydı. İlk defa o söyledi bana violoncello diye çalgıyı orada duydum ben ilk defa. Hocam Yıldıray Erdener ismini ben hiç bilmiyorum. Biraz bahseder Yıldır, misiniz? Yıldıray Erdener gene Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünün eski mezunlarından yani benim onunla derse başladığım zaman aradan 6 yıl öğretmenlik yapmış 5 yılda ee, Avrupa'da, Almanya'da, e, Burs'la e, çalışıyordu. Oradan dönüp geldi, 68'de. Yıldıray Bey, aynı bizim yolla, yani müzik öğretmenliği yoluyla, Beyonce'le başlamış. Ama e, oldukça o konuda yetkin e, olmuş bir isim, A, Almanya'da beş yıl çalışmış. E, sonra da bizim çok güzel bir uzunumuz oldu hocayla. yani. O da Kastamonu Gönköy Öğretmen Okulu'nda uzun yıllar çalışmış. Ben de Kastamonu, oradan da bir belki yakınlık oldu falan, benzer çevrelerden. Ama çok sevdirdi bana Yıldıray Bey'i, Yonsel'i. Yıldıray Bey'i de yakın zamanda kaybettik, rahmetli oldu. O Anladım. Avrupa'da uzun yıllar, 75'e kadar bizde çalıştı. 75'te Amerika'ya gitti. Orada Indiana Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştı, e, alanı değiştirdi, yonoseli bıraktı orada, etkin müzikoloji alanına yöneldi Hı. ve onunla ilgili çok önemli çalışmaları, eserleri var. E, hatta Türkiye'ye geldi, Karşıyaka'da e, folklor araştırmaları yaptı, oradaki aşıklarla e, hem de şeyler, değerlendiler yaptı, hem e, söyleşiler yaptı. Onunla ilgili bir kitabı var. E, böyle e, biraz böyle bilimsel şeylere yöneldi. <gülüyor> Son zamanlarda da e, sanattan yansımalar e, şeyinde, köşesinde yazıları çıkıyordu. E, geçtiğimiz kaybettik onu. Böyle, yani Yılday Bey, e, hayat hikayesi böyle. <gülüyor> Ondan sonra 71'de mezun oldum ben. E, o zaman e, Taşlı okullarında e, öğretmenliğe işte gönderiliyor. Benim de Muş Kız İlk Öğretmen Okulu çıktı. Zorunlu hizmet mi hocam? E, zorunlu hizmet gibi evet. Tabii o zaman zorunlu hizmetimiz vardı bizim. E, ve Muş'ta ben bir yıl çalıştım. O arada e, asistanlık sınavı açıldı Gazi Eğitim e, O zaman Gazi Eğitim Hensuru bünyesinde asistanlık e, statüsü vardı. Yani şimdi araştırma görevlisi statüsünün bir başka şekli, ee, şöyle diyebiliriz, ee, öğretmen yetiştirmeye yönelik iki kanal vardı orada. Onlar güzel düzenlenmiş o zamanlar. Birisi Avrupa'ya işte 1416 sayılı yasayla ya da 1489'da gidip e, öğrenim görmek e, ya da asistanlık da öyle gelip, 3 yıl asistanlık yapıp, o sırada üç yıl asistanlık sırasında hem rehber öğretmeninizle çalışma fırsatı buluyorsunuz. Vioncel örneğin. Vioncel çalışıyorsunuz. Belli programınız oluyor. Bir de böyle tez, yani küçük çapta bir tez hazırlıyorsunuz. Bir kurulun önünde onu savunuyorsunuz. Yani benzer bir şekilde. Mesela o kurulda, benim girdiğim kurulda Doğan Bey de vardı. Doğan Canlı. Yani... Doğan Cengal'da vardı. Ee, böyle bir kuruldan geçiyorsunuz. Ondan sonra öğretmenliğe hak kazandınız diyorlar. Öğretmen olarak orada çalışmaya başlıyorsunuz. Yani daha sonra e, yapıldığı gibi böyle dışarıdan tepeden atan falan bu işler olmuyordu o zaman. E, sonradan işler değişti. E, ondan sonra e, bu arada e, asistanlım bitmeden önce bir İstanbul bursu e, aldım. 9 ay süreli. İspanya'da, Barcelona'da, e, orada bir Josef Trota diye isimli bir yonserciyle çalıştım. E, o bana tabii önemli katkılar sağladı kısa bir süre olmasına rağmen. E, tabii dönüp işte biz evlenme, aile sahibi olma gayrına girerek e, oradan döndük ve e, o gazi eğitimindeki çalışmalarına devam ettik. Sonra e, gazi eğitimde, e, müzik bölümünde Çeşitli dönemler yaşandı, yani biliyorsunuz az çok siyasi nedenlerle. Bir Aktepe lisesine gönderilmişliğim var. Bir dönem orada çalıştım. Zorunlu yani, cevapsız yani. bu işlerin. <gülüyor> Ondan sonra oradan döndüm. Hatta o arada benim şefliği görevim oldu, idari görevim de oldu süre. Onu da yaptım. Ondan sonra da. CSO sınavlarına hazırlanmaya başladım. Yani zaten idealimde olan bir şeydi Cumhurbaşkanı Senfranı girmek. Eskiden beri. Bu da vesile oldu biraz. Sıkı bir çalışmayla oraya hazırlandım. Ve oraya girmiş olduk. Haziran 80'de sınava girmiş oldum. Ve işte bir süre sonra atandık. Ondan sonra başlattık. O da 30-35-36 yıla yakın çalışmışım yani farkında değilim hiç. Çok uzun süre hocam. Çok <gülüyor> Zaman çok çabuk geçiyor. E, tabii bizim işte e, başka konseratlardan gelmemiş ol, gelmiş olmamızdan kaynaklanan bir şey var, e, sıkıntı vardı e, konseratlardan gelen arkadaşlarla. Ben onu e, kat etmek için yani telafi etmek için epeyce çalıştım yani onu söyleyebilirim. Bu arada biraz çalışma fırsatım oldu, yani çok uzun bir süre olmasa da ondan da biraz e, freyze almış olduk. E, ondan sonra, e, yani bu şeyden sonra, işte belli bir dönemden sonra orkestracılık biraz farklı bir olay. E, tabii ki solist değiliz hiçbirimiz, solist olarak zaten yetişmedik. Ya da işte e, o konularda belli bir yetkinliğimiz hiçbir zaman e, olmadı. Ama orkestracı olarak iyi bir orkestracı olmaya çalıştım her zaman ve bunun için çok çaba gösterdim. Sanıyorum, e, başardığımda düşünüyorum yani öyle e, söylüyor arkadaşlar. E, ve 2016 yılında e, son konserimde işte dinleyiciyle buluşarak Alas bitirdik bu işi. E, orkestra öncesinde 9-10 yıla yakın bir öğretmenliğim var yani. toplanmış işte Gazi ve işte Muş ve Aktep olarak. Böyle bir süreçte 45 yılda tamamladık işi. Evet. O arada Gazi Üniversitesi'ndeki, daha sonra adı Gazi Üniversitesi oldu. Gazi Eğitim Eğitim Üniversitesi'nden üniversite dönemine kadar 40 yıl süreyle oradaki derslerimi hiç bırakmadım. Şu nedenle yani Gazi bize çok şey verdi, bana çok şey verdi. Benim de orayı orada öğrencilere katkıda bulunmam gerekir diye. Öğretmenlik tabii bizim için benim çok sevdiğim bir uğraş. Sizin de yaşadığınız gibi. Biz de işte oradaki öğrencilerin durumuna göre belli programlar dahilinde öğrencilere bir şey vermeye çalıştık. Ve güzel öğrenciler de yetişti. Birçoğu değişik üniversitelerde çalışıyor. Böyle diyebiliriz. Bu arada söyleyeyim İki oğlum, iki tane de da torunum var. Torunum var. Tabii eşim de, eşimi tanıyorsunuz siz. Evet. söylemeden geçmeyelim. Evet. Şey hocamız o da online Kerman olanlar. Evet. Denizli evet. <gülüyor> i̇şte Denizli'den. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? Evet. Nasılsınız hocam? Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Çok teşekkürler bugün. Evet dilim, tadını çıkarıyoruz. Eşinizi biraz çaldık bir iki, bir süre ama sağ olsun bize kırmadı, geldi. Çok iyi oldu. <gülüyor> Şinasi Hoca atlayebileceğimiz evet, bir cemiyete. Ben çok memnun oldum. Evet, evet çok hocam. memnun ol. oluyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. sağ olun hocam, teşekkürler. Evet, yani kısaca böyle. Evet, evet. Sağ, evet, evet. Ee, sağ olun, valla böyle yazlıkta bile bize e, zaman ayırdınız, çok iyi oldu. Ee, şimdi biz... Konsept gereği, e, en eski çaldığınız eserden mi başlayalım, bestelediğiniz ya da derlediğiniz eserlerden hangisiyle başlamak istersiniz hocam? Çaldı mı, ser mi? Yani evet. En yani en en mesela yaşam. Hasan Tura var. Ee... <gülüyor> Hasan Tura tabii Hasan şey Hasan Tura değil. E, Yalçın e, Tura. Yalçın Tura. Tura e, Yalçın Tura. Tura. Tura da yabancı değil. E, Yalçın Tura ile ilgili ilginç bir şey. Ben Yalçın Beyle görüştüm. E, yani hayret dedi. Şimdi daha hiç kimse çalmadı dedi. Sonradan. E, ne zaman görüştün? E, ben de ta Görüştüğünüz zaman kaç e, yaptınız 2015'te yapmıştım o konseri. E, 2014 gibi filan olabilir. Evet. E, yani haber verdim e, konser yapacağız diye. E, benim çok ilgimi çekti. Yani e, bilmiyorum. E, böyle tabii Türk de az olduğu için sizin de işte yaptığınız çalışmalardan belli. E, hemen balıklama atladım ve Yalçın Turay'ı çok severim. Yalçın Turay'ın eserlerini beğenirim eskiden beri. Ee, onu niye çalmıyoruz diye giriştik o işe, ee, fena da olmadı. <gülüyor> öyle. Şeyde, Gazi'de çalmışsınız sanıyorum, YouTube'da Yap, bir kaydı... Şey yani, Şaşırdık. Evet, e, Gazini salonda çaldığınız gibi hatırlıyorum, YouTube'da öyle gördüm. E, bir de galiba Bolda mı var? Evet. Evet, iki defa seslendirmişsiniz. Evet. Ee, evet. Ama e, YouTube'daki kayıt sanıyorum, Gazi'deki kayıt. Evet. Evet, e, sizden başka da galiba Yalçın trabiyonsel piyano sonatını çalan kimse kayıt olarak yok veya bizim bilgimiz dahilinde yok. Tek seslendiren sizsiniz gibi anlıyorum şu an. Evet. Sizin bilginiz var mı başka çaldığını? Ben de öyle anlıyorum. görüyorum. Evet, yani... Yalçın Bey de işte öyle söyledi. Hem kayıt olarak hem de seslendirme olarak, konserde seslendirme olarak ilk dedi. Ben de onu duydum doğrusu yani. <gülüyor> Benim için onur verici bir şey Yalçın Turan'ın evet. eserini tanıtmış olmak. Ne Ama keşke daha çok ıı, seslendirebilseydik değişik yerlerde. Ama kaydının bulunması iyi bir şey en azından. İyi kötü, evet. neyse. <gülüyor> yani sayenizde en azından insanların, ha bu eser böyleymiş diyeceği bir kayıt var. Ne düşünüyorsunuz eser hakkında? Tabii. Eserin sizce önemli olduğunu düşündüğünüz, şuna dikkat etmek lazım, şurası bana şunu hatırlatıyor diye e, yorumda bulunabileceğiniz, birkaç bir şey söyleyebileceğiniz yerleri var mı, Sonat'ın? Valla e, o eserde e, Yalçın Bey'in kendine özgü bazı yaklaşımlarına esintiler var tabii. Yani. Ama bu arada modern bazı yaklaşımlar da var. Yani e, bilmiyorum e, belki Fransız e, müziğiyle ilgili bazı esintiler var kimi zaman. Ama genelde o Yalçın Bey'in e, şey kokusu, hani Anadolu kokusu hissediliyor. Tonal bir eser mi? Hemen sorayım bilmeyenlerden evet. hani, Dinlemeyenler için sorayım. Tonal bir eser mi, atonal bir eser mi? Evet, tonal. Ee, yani pentatonik değil, daha tonale yakın o zaman. Evet, yani işte model, modele yakın diyelim. Yani, modele yakın, okey. Tonal ama böyle model bir şey var. Tabii ki işte Türk müziğinde biraz öyle olması gerekiyor zaten. Zaman zaman çok tonal şeyler var, Zaman zaman modern şeyler hissediliyor. Öyle olması da gerekir. Üç bölümlü diye, e, Üç bölümlü. şimdi hani konuşmuş olalım çünkü hani siz biliyorsunuz ben biliyorum da bu seyreden insanlar bilmek zorunda değil, en azından hani bunların üzerine açıp YouTube'dan bakar seyreder ama en azından siz biraz anlatırsanız eseri e, çalmak isteyecek genç arkadaşlara eseri bilmeyenlere de bir ön bilgi vermiş oluruz. Ben şimdi eser'in tabii ayrıntıdan çok iyi hatırlayamıyorum. Ee, ama üç bölümlü olduğunu biliyorum. Ee, yani çok büyük zorluklar taşınmayan, yani şey olarak, teknik olarak çok büyük zorluklar taşınmayan ama zaman zaman onları da zorlayan e, piyano. Iser. Yani ben tavsiye ederim. Çalacak renkler yakalayabilirler. Hatta daha güzel çağa daha güzel renkler yakaladır. <gülüyor> o da sevindirici olur. <gülüyor> ee, sizin bir iki Beyonce için Anadolu ezgileriniz var. Ondan biraz bahsedelim mi hocam? Tabii. Ondan bahsedeceğiz. Zaten bizim <gülüyor> hatta biliyorsunuz daha önce bu kitap çıktığımda ben çok ilgimi çekti. E, hakikaten ihtiyaç olan bir durumdu. Siz e, konuya eğilmişsiniz. Çok Güzel bir şey yapmışsınız. Sağ olun Çünkü, hocam. Çünkü e, Türk eserleri, tecrübeyle ilgili gerçekten e, böyle değerli toplu bir e, doküman yok ortada. Bunların toparlanması ve insanların e, kullanması sunulması çok önemli. Ve çok zor bir iş onun farkındayım. E, hatta o kitabı e, inceledikten sonra e, biz hemen Şebnem'le dedik ya şey, ya burada hani biz besteci değiliz ama ben besteci değilim yani sonuçta. E nedir? Biz e, işte okul döneminde rahmetli Nurhan Çangal hocamız, Çağangal abisi bizim teori öğretmenimizdi. E, ondan e, çok şey öğrendik ve çok denemeler yaptık o dönemde. Mesela Özlem adlı parçam aslında e, bir küçük parçam vardı benim. Piyanosel e, piyano için düşündüm. 1980 herhalde öyle hatırlıyorum. Yani, yani o öğrencilikten kalan bir şeydir, düşüncedir. Orada işte gerçekleşti. 1980'de yapmıştım. Ee, bunlar hep, yani Rancanar hocamız e, bize gerekli duaları verdi şey an, teori olarak, armoni olarak. Ama bu arada e, Kemal Lecim'in e, bu müzik, Türk Müziği Armonisi diye bir kitabı vardı. Onu epeyce e, inceledim. Hatta Kemal Lecim'in ismi yok da 1969'da yaptı. Kursu yapılmıştı. Orada bir seminer yapmıştı Kemal Bey. Orada katılmıştım o seminerlere ben. Şimdi dörtlü sistemle, dörtlü arbonuyla ilgili önemli bir şey, sistem geliştirdi kendi açısından. Tabii yüzde yüz bunu her eseri, her türkiye uygulamak mümkün değil tabii ama mesela Muammer Sun, Yalçın Tura, ona benzer bir sürü besteci bunlar yaralandı. Yani... O çok önemli bir şeydir sistematik olarak. Başka da pek yok bildiğim kadarıyla. Yani onu... Osman Baş'ın 1951 iki küçük parçasının bir tanesi Kemal İlerici e... sistemiyle yazılmış, onu biliyorum. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani işte o, o sisteme dayanarak yazılmış çok az eser var. Yani evet. tüm o sistem çok güzel, çok kendi içinde tutarlı fakat yeterli değil. Mutlaka yani kolay değil ki bu işler. Hani Vata olduğu gibi yüzyılları kapsayan bir e, çalışma ürün değil. O nedenle gayet doğal ve muammer sunu da dahil olmak üzere ya yani bunlardan yağlananlar ama kendi e, tabi Türkiye ya da Türk karakterindeki Türk müziğine benzer e, donelleri kendi anlayışlarıyla ona uygun şekle getirerek Kemallerci dört sinenin de yağlananlar ortaya koydular. E, benim de nacizane işte bu konuda. Ee, Kemal Lejdin ve Nurhan Cangal'dan öğrendiklerimiz e, çerçevesinde e, bir şey yapmaya çalıştım. Çıkış yolu da şu, yani, yani besteci değilim dedi. Gerçekten mis, hani, bir şey dediğim, müzik öğretmeni olarak yola çıkmış ama hasta kadar bir olarak da işte e, CSR'ye girmiş bir kişiyim ben. E, bestecilik biraz uzak görmüyor ama e, ben köy çocuğuyum. Yani sonuçta köyde bir e, Yaşadığım sürece, ya da Anadolu'da, işte diğer yerlerde, e, türkülerimizi çok iyi özümsemiş olduğumu söyleyebilirim. Yani e, kulağımda, e, zihnimde bunlar, ya yani içimde yer alan şeyler ve e, çok etkileyen, çok küçük boyutta olmasına rağmen birçoğu çok etkileyici. Bunlardan yararlanmayı her zaman düşünmüşümdür. Yonsayla başladığım andan itibaren, mesela Yıldır Bey, ee, i̇lk Beyonser derslerinde, hatırlıyorum, bir türkü çalmıştı Beyonser'de. yani Hatta bir de e, e, romayn danslarından böyle e, ağır bölüm... Bir la li, li, li, li Onun da çok benzer şey olduğu için, e, işte Hicaz'a yakın bir şey olduğu için çok etkilenmiştim. Yani bunlar insanı etkileyen, sürükleyen şeyler. E, Oradan yola çıkarak ve Beyoncé öğretmeni sırasında, e, tabii ki biliyorsunuz birçok bir metodda, birçok Beyoncé metodunda e, yaz, o metodu yazanlar öğrencinin e, basit şeyleri bile çalarken öğretmenin eşliğiyle daha motive olduğu e, şeyler yapıyorlar. Yani ikinci bir ses yazarak öğretmenin çalacağı şeylerle ya da piyano eşlikleriyle e, motivasyonu artırmaya çalışıyorlar. Ve bu çok, çok etkili oluyor. E şimdi Anadolu'dan gelmiş çocuklarla biz e, Türk müziğinden yaralanmayacaksak nerede yaralanacağız? Geliyor çocuk. Hatta Gazi eğitmek sırasında e, genellikle e, 18 yaşında falan. Ben de öyle başladım zaten. 18 yaşında ilgi se demez çocuk. Öyle geliyordu. E, yani. Şimdi orada gelen çocuk zaten e, kendi müziğiyle e, yeterince haşirleşmiş haşir olmuş ve o şeyle donanımla geliyor. E buradan yararlanmamız gerekiyor diğer metotların yanında. Orada yararlanırken de bir iki işte niye yazmayalım öğretmenin de işte katkıda bulunacağı bir şeyler olsun diye yola çıktık yani benim yola çıkışım o. Belki birçok kişi de yapıyor bunu. Kaç eser evet. var o kitapta? Kaç eser, kaç eser o var bir, o kitapta? Bir tane, bir tane eser var. Bunun bir tanesi benim Türk karakterinde yazdığım Ağut diye bir eser. Zaman zaman bunlar seslemişim konserlerde. Bir tanesi de Küçük Suit diye adlandırdım. Çeşit temeli diye adlandırdım. Böyle on 12 tane galiba parçada oluşan bir küçük bir halk tök teması Bu tepe pulu tepe Küçük bir tema var. Gayet basit. Oradan yola çıkıp çeşitlenme mahiyetinde kendi bir şeye yazdım. Kısa, kısa. Ama bazen de bazı türkülerimizi o boyutta, o kapsamda gördüğüm için çeşitleme gibi kullandım. Böyle orada iki değişik şey var yani oradaki konseptin dışında diğerleri türkü düzenlemesi. Yani sevdiğim, işte, e, öyle uygun olduğunu düşündüğüm, e, teknik gelişime, öğrencilerden teknik gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğüm eserleri, türküleri seçerek onlara ikinci bir yazmaya çalıştım. Yaptığım şey o. Onu, Anladım. E, size yani yardım e, edin bizim... Böyle göstereyim şöyle bir kitabımız var. E, bu e, halen işte dağıtılıyor yani kullanılmaz sunuldu pek çok kullanılıyor üniversitelerde, güzel sanatlar liselerinde. Ee, çok büyük bunun, bir eksikliği göre... bir boşluğu dolduruyorsunuz hocam. Çok Bilmiyorum. büyük bir eksikliği boşluğu e, dolduruyorsun. Bunu e, e, izecim şöyle, e, haz, e, bu aşamaya getirmeden önce yani 2006'larda filan başlayan Şebnem'le yaptınız. Şebnem'in bu konuda çok büyük katkısı var onu söyleyebilirim. Çünkü bu çalışmaların birçoğuna ben e, çok eski yıllarda başladım. 70'li yıllardan başlayan çalışmalarım var. Denemeler, işte zaman zaman konserlere seslendirmeler. Fakat bir kenarda duruyordu bunlar. E, zaman zaman kullanma durumu oluyorsa kullanıyorduk. Ben bunları görünce hocam Alan Yıldız bunlar çok güzel mutlaka yapalım diye zorladı beni. Yani sağ olsun iyi ki zorlamış. Ondan sonra 2006 yılından sonra bunu yoğunlaştırdık ve işte ben de çok çalıştım, Şebnem de çok yardımcı oldu bana. Hem çalma konusunda yani zaman zaman üniversitelerde seslendirme durumunda olduk. Onlar bize çok önemli katkılar sağladı. Ayrıca daha sonra kayıt ve bu kitabı oluşturması aşamasında. Bu kitabın keman versiyonu da yaptık. Kemancılar da hani bir şey olsun, ellerinde bir materyal olsun diye. O da kullanıyor yani. Aynı şeyi keman versiyonunu hazırladık. Şebnem, Orhan'ı bilmiyorum, siz tanıyorsunuz ama tanımayanlar için söyleyeyim. Şebnem, benim öğrencim sayılır belli bir aşamadan sonra. Çok çalışkan, çok yeni açık, araştırmacı bir arkadaşımız. Beyonserci olarak da gerçekten çok büyük kolaylıklar olan, çok iyi bir çalışıcı. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor. Halen çalışmalarımız sürüyor onunla. Hatta bu şeyin üstüne yakın zamanda 6-7 tane de parça hazırlamış bulunuyoruz. Bir taraftan çalışmalarımız sürüyor yani. Boş durmuyoruz. Evet. evet. <gülüyor> Böyle yani Şemlemle bunu de... başka soracağım Evet. Şemlem'le de iki gün önce konuştuk. Ee, onu da bir yapmamız lazım. Bir türlü bakalım, ee, zaman ayarlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun, kendisi çok evet, her evet. aşamada bize çok destek oluyor her konuda. Ee, buradan bir kere evet. kendisini güzel bir şekilde almış olalım. Ee, çok pozitif enerji yayan bir insan hocam. Hoca. Evet, evet. Ee, bu iş zaten böyle pozitif insanlarla yürüyor. Ee, evet. evet. Benim notlarımda iki cello, bir Anadolu var. Bu farklı bir şey mi Aslı? Yani şöyle, bir e, albüm. Evet hocam. Ayrıca o da CD ile ilgili isim olarak kullandık. E, onu ben size vermiştim ama yani bilmeyenler de tanısın diye. Şimdi biz bunu CD olarak e, çıkardık. Bir süre sonra işte bunun dağıtım ile ilgili bazı sorunlar oldu. onu şimdi internet aracılığı ile şey yapılıyor, dağıtım yapılıyor. E, aslında aynı kaynak, aynı şeyi ki için Anadolu Ezgileri diye yazmıştık kitaba. Burada böyle biraz daha çarpıcı olsun dedi ve o şekilde isimlendirildi. Aynı şey aslında. Anladım. Ama en azından soran biri ikisini farklı farklı zannedecekse burada onu netleştirmiş olduk. Biri kitabın evet, seslendirilmiş. Tabii. Yani. E sonuna 20 yeter şey var. <gülüyor> yani. 20 20 tane <gülüyor> parça. Anladım. Evet, aynı. Ee, onun dışında bunu, e Gene Şebnem'le e hangi yılda o 2007 2008 olabilir. 2008 olabilir. Eee Rady Ankara'da e süzüğü kaydı yaptırdık. 2009'muş. 2009'da süzüğü kaydı yaptık. O da var yani kayıt olarak yada işte, hani kayıt olarak belki o da e, bilginiz olsun diye söylüyorum. Ayrıca o kayıtları ya nasıl yani? Efendim. O kayıtları çaldık. bütün bütün halim çaldık o şeyde? Bütün halim çaldık. Anladım. Aslı senin sormak istediğin bir şey var mı sinerse hocaya? Ben Özlem hakkında birazcık daha de bir ağıt diye bir eserim daha var dediniz. Onlar için biraz daha acaba onları açmamız mümkün müdür? Şimdi Özlem e, bir kere tamamen öğrencilerin çalabilecekleri düzeyde yani yaktın olduğunu düşündüm ve işte genellikle böyle e, iki üçte önce pozisyonu belki beşinci pozisyon var mıydı bilmiyorum böyle e, öğrencilerin kolayca aklına kalkabilecekleri tamamen altı üçlü karakterindedir şey. Biraz böyle uzun araması şeyler var. ABA tarzında e, bir çalışma. E, küçük bir çalışma yani onun için söyleyebileceğim bu. E, R üzerine. Tabii şimdi makamlar konusunda makamlara hiç R üzerine dedi ben R üzerine deyip orada bırakıyorum. Yani genellikle bu tür şeyler çünkü çok ıı, hoş karşılamıyor bazı şeyler. İşte çünkü perde adı değişti zaman makam adı da değişiyor falan. Biz ıı, şey olarak, bize ıı, olarak bakıyoruz olaya yani. Ton olarak bakıyoruz. Ee, öyle düşünmüştüm onu. Bu ıı, da genel yıllar önce ıı, işte böyle deneyip seslendirdiğimiz iki yonser için. La üzerine bir çalışma. Ee, biraz böyle Belki benim yani uzun ama konusuna biraz fazla ilgim ve yatkınlığım olabilir. Ee, azıcık o tarzda bir şey. Ağut zaten işte malum. E, işte Türk insanının e, dertlerini, tasallarını ortaya koyan genel eğilimden yola çıkarak benim düşündüğüm şekliyle. E, ama ikisensizlik olarak e, ilginç şeyler var. Ee, yani çağırmanıza önermezse, Aslı e, bir baksa çok iyi olur yani değişik bir eser olarak. Ee, böyle bir eser. Yani çok büyük bir özelliği yok, aynı dediğim gibi bir e, uzun hava bölümü. Sonra ondan sonra tekrar dönüyor. Yani benzer yapı. Hı. Küçük boyutlu şeyler. Orada Hı. biraz Hı. daha şey, Hı. yani daha biraz daha zorlukları var. Evet. Hı hı. E, bu ağıt özlemi çalmak isteyen birisinin e, telif konusunda ya da esere ulaşma konusunda nereden alabilir yani bahsettiğiniz kitap e, yani nasıl ulaşacak diyelim ki Türkiye'de herhangi biri evet. tanımıyor nasıl ulaşacak evet burada var zaten evet, şeyde var, kitabımızda var ama özlem, tamam. özlem için onu yani bizim basılı bir şeyimiz o konuda kaynağımız yok benim o daha sonra özel olarak hazırladığım bir şeydi. Onun ciddi basınla sadece acemot olarak yazdırdık, zaman zaman seslendirdik. Ama düşünülebilir, yani onu nasıl yaparız? Ben bir düşüneyim yani. Çok küçük boyutlama, yani en azından işte güzel sanatlara yeni başlayan çocuklar, belli bir düzeye gelmiş çocukların zevkli çalabileceği ve hoşlanabilecekleri bir parça. Ee, Tayfun senin Şinasi Hoca'ya sormak istediğin bir şey var mı? Yok evet. ellerine sağlık hocamın çok e, yayından önce söylemiştim çok aydınlık çok emektar bir insan. Ağıt'ı için yaptığını söyledi ama özlem neye özlem onu söylemedi belki onu söyler. Ağıt'a bu arada YouTube'da var link vereceğim mutlaka dinlemek isteyenler e, kayıttan sonra gidip hocamın o bestesini dinleyebilirler. E, çok teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Sağ olun. Neye ne özlem? Yani şöyle diyelim. Güzelliklere, sevgiye, güzel Türkiye'ye özlem diyelim. Yani genel olarak. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam iyi ki bugün buraya geldiniz. İyi ki sizi misafir ettik. Hakikaten bizim ile ilgili Türkiye'de e, benim çok az hakim olduğum, çok e, bilmediğim bir alanı dolduruyorsunuz. Sayenizde e, bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Sonuçta e, Beyoncé çok büyük bir dünya, çok büyük bir camia. E, hepimizin her şeyi yüzde hayır, yüzde hayır. E, bilmesin hayır, hayır. değil. O hayır, anlamda hayır. sağ olun, İyi ki e, bütün bu çalışmaları yapmışsınız. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum size, emeklerinize, bu kadar yıllık yetiştirdiğiniz öğrencilere, bu kadar sabrınıza. Çünkü bunlar hep sabır meselesi, bahsettiğiniz o ee, bir sürü zorluklar eminim kaç kere insanı lanet olsun noktasına getirdi ama siz hiç yılmadan aynı istikrarla gayet beyefendi bir şekilde işinizi doğru şekilde en güzel şekilde yaptınız. Tekrar teşekkür evet, ediyorum efendim. hocam. Ben teşekkür ederim. Bu arada şunu unuttum. eklememe izin veririm. Gazi Üniversitesi'nde 41 yıl ...fiilen çalıştığımı söyledim. Orada müziği... ...yani... ...müansı e, öğretmeninin yanında... E, ...şey konusunu da borçturmadık. E, Oda müziği konusunda. özel Oda, Oda Orkestrası... E, ...81'li yıllardan bu yana süregelen, Özellikle 90'lı yıllardan sonra tamamen beni çalıştırıp yönettiğim... ...ve e, güzel örnekler sunduğumuz, bayağı değişik repertuarlarla, Hatta bir ara Cihat Aşkın solist olarak katıldık. şeyler yaptık. Özellikle Türk eserleri, yani orkestra için yazılmış Türk eserlerinden örnekler sunmaya çalıştık. Bu tür çalışmalarımız da oldu. Yani onu da belirtmek istedim. İnşallah tamam, yararlı olmuşuz herkese. Sağ olun hocam. Çok yararlı oldu. Daha ne olsun. Evet. Çok teşekkürler <gülüyor> diyorum. Evet. Görüşmek Sağ üzere. Bir <gülüyor> <Şimdi gülüyor> daha bitirdik. Oldu hocam, İyi günler hepimize. Hoşçakalın. İyi günler hocam, teşekkür ederim.